Günümüzde Meksiko dediğimiz yerde bulunmakta olan Templo Mayor Müzesi'nde, yani Büyük Aztek Tapınağı'ndayız. Küçük yeşil taştan yapılmış bir insan yüze heykeline bakıyoruz. Tapınan çevresinde bir çeşit adak olarak gömülü halde bulunmuş olmasına rağmen bu gördüğümüz şey çok daha eski bir kültürden. Azteklerden bile daha eski bir kültürden geliyor. Bu maske aslında Olmec kültürüne ait. Milyattan önce 1500 ve 1200 yılları arasında gelişmeye başladı. Yani Olmekler, Azteklerin 1500 yıl öncesinde Meksika körfezi kıyıları boyunca yayılıyorlardı. Azteklerin sonradan kendi başkentlerini kurdukları Orta Meksika'da bile değillerdi. Hem coğrafik açıdan hem de zamansal bakımdan birbirlerinden çok uzaktalar. Azteklerin geçmişe dönüp Olmeklere bakması, modern çağda yaşayan bizlerin geçmişe dönüp antik Roma'ya bakmamıza yakın bir şey. Bu maske avucumun içinden daha büyük değil, geleneksel bir olmek maskesi ve bu güzel yeşil taştan yapılmış, cilalanmış. Olmeklerin ayırt edici özelliklerinin harika bir örneği, yukarı kalkık dudaklar, neredeyse bebek yüzlü bir figür, badem gözler, başındaki yarık. İşin ilginç yanı, Aztekler aslında bu objeleri topluyor ve ahinsel bir şekilde belirli noktalara gömüyorlardı. Bu gördüğümüz parça da bir adama esnasında gömülen çok sayıdaki parçadan biri olabilirdi. Bu da bize Azteklerin kendilerinden önce gelen antik kültürlere büyük bir saygı duyduklarını ve tarihi andıklarını gösteriyor. Bu çok doğru. Sadece Mezoamerika'nın ana kültürü sayılan olmakleri değil, aynı zamanda Azteklerden yüzlerce yıl önce gelişmiş olan Totivhukan şehrine ve yerlerine de önem veriyorlardı. Dev piramitlerden dolayı burası en ünlü şehriydi. Asletler buranın 5. devrin veya güneşin doğduğu yer olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden buraya tanrıların şehri adını verdiler. Totihukan bu anlama geliyor yani. Buradaki galerilerin etrafına bakınırsak bu adamlar sırasında gömülmüş olan diğer maskeleri de görebiliriz. Onlar da aynı şekilde Totihukan şehrinden getirilmişlerdi. Aztekler hem Orta Meksika'dan hem de çok daha uzak yerlerden objeler toplamışlardı. Günümüzde ABD'nin güneybatısı olarak bilinen yerden malzemeler getirmişlerdi. Yukarılarında yer alan Yucatan'dan çeşitli objeler getiriyorlardı. Aklımıza gelen günümüz dünyasındaki sınırlar o zamanları aynı şekilde mevcut değildi. Bu maske sadece Azteklerin bir şeyleri antikalaştırmalarının veya geçmişe anlam vermelerinin değil Aynı zamanda Mezoamerika'nın her yanında süre gelmiş olan büyük ticaret ağlarının da harika bir örneğidir.